Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yemekteyiz 11 Haziran Pazartesi, 201. Bölüm Fragman Analizini Geçmeden önce 8 Haziran Cuma günü, haftanın birincisi kimdi? 10 bin TL'yi kim kazandı? Yarışmacılar toplamda kaç puan aldı hatırlayalım. 8 Haziran Cuma günü Mustafa Bey yemekleriyle göz doldurdu. Mustafa Bey'in yemekleri genel olarak beğenildi. Sunucu Onur Bey haftanın puanlarını açıkladı. Puanlama şu şekilde oldu. Tansu Bey 6 puan, Ebru Hanım 26 puan, Hande Hanım 27 puan, Mustafa Bey 31 puan ve Melaha Hanım 32 puan aldı. Haftanın birincisi Melaha Hanım oldu. Melaha Hanım 10.000 TL ödülü kazandı. Yemekteyiz 11 Haziran Pazartesi, 201. Bölüm Fragman Analizine Geçelim. Fragmanda 3 kadın ve 2 erkek yarışmacı göze çarpıyor. İlk yarışmacı erkek olan genç yarışmacı, haftanın ilk yarışmacısı inanılmaz heyecanlı, alışveriş kısmını hızlıca yapmak istiyor, fakat çok vakit kaybediyor. Yarışmacımız yemeğini yaparken, ayran kullanıyor ve bu ayran bozuk olduğu ortaya çıkıyor. Sunucu Onur Bey ayranı görünce kafası karışıyor. Onur Bey yarışmacının çok yavaş olduğunu söylüyor. Haftanın ilk yarışmacısı çok heyecanlı olduğunu ve ilk ev sahibi kendisinin olmasından dolayı, heyecandan her şeyi karıştırdığını söylüyor. Diğer yarışmacılar da geliyor yemek servisine geçiliyor. Kadın yarışmacı güllaç tatlısında gül suyunun eksik olduğunu söylüyor. Gül suyu olmadığı için puan kıracağını belirtince, sunucu onurdu, yok artık diyerek şaşkınlığını belirtiyor. Ev sahibi ve konuk arasında güllaç tartışması büyüyor ve 201. bölüm tanıtımı son buluyor. Bakalım 11 Haziran pazartesi neler olacak?